Merhabalar Efendim size bu çok kısa boylu insanların öyküsünü anlatacağım tıpta ender görülen hastalıklarda yapılan araştırmalar bazen çok ilginç sonuçlara yol açıyor hem de güzel sonuçlara. büyüme hormonundan bahsedeceğiz büyüme hormonu son derece stratejik açıdan önemli bir hormon tüm hücrelere etki ediyor Çünkü fakat aynı zamanda karaciğerden IGF-1 adı verilen insülin benzeri bir büyüme faktörü de salgılatıyor o da tüm hücreleri etkiliyor, yani büyüme hormonu işi garantiye almış durumda, iki koldan çalışıyor, hem kendisi hem de IGF-1. IGF-1'den bağımsız bir şekilde çalışması söz konusu olamıyor, dolayısıyla biz aslında ikisini aynı tartıya koyuyoruz. Bunlar anabolizan hormonlar, yani yağ dokusunu azaltıyorlar, kas kütlesini artırıyorlar. İyi bir vücut için ideal, o yüzden vücut geliştirdiler, bu ilacı seviyorlar ve doping olarak kullanıyorlar. Ekvador'da küçük bir kasaba var ve bu kasabada çok sayıda çok kısa boylu insanlar var. Araştırmaların temeli de bu küçük kasabaya dayanıyor. Fakat öncesinde çok kısa boylu insanlarda büyüme büyüm hormonunun düşük olduğu düşünülüyor. Fakat hepsinde aynı sonuç söz konusu değil. Büyüme hormonu düzeyleri yüksek olanlar da var. İşte orada işler biraz karışıyor. Büyüme hormonu veriyorlar fakat büyüme hormonu da etkisiz. Hem büyüme hormonu yüksek, hem dışarıdan ekstra büyüme hormonu verdik fakat etkisi ortaya çıkmadı. O zaman diyorlar ki başka bir yerde hata var. Bir de IGF-1'e bakalım diyorlar. IGF-1 de düşük çıkıyor. Yani demek ki büyüme hormonu etkisiz IGF-1'i de salgılatmıyor. Sonradan anlaşılıyor ki hormonun, büyüme hormonunun hücre bağlantı yerinde bir sıkıntı var. Yani hücreye etki edemiyor. Onun üzerine bu hastalık yeniden tanımlanıyor ayrı bir grup olarak bulan doktorun ismi veriyor Levy-Laron, Laron sendromu adıyla anılıyor ve Ekvador'daki hastalar uzun dönem incelendiği zaman görülüyor ki bu çok kısa boylu insanlarda kanser ve şeker hastalığı çok az daha uzun yaşıyorlar akdeleri de yok yani hiç sivilce çıkarmıyorlar sonra bu bağlantı iri bozukluğu yaratılan fareler inceleniyor, görülüyor ki diğer farelere göre %50 daha uzun yaşıyorlar. Üstüne üstelik bu farelerde tümör büyümesinde önlendiği ortaya çıkıyor. Harika! O zaman iyi haber demektir bu. Demek ki biz IGF-1'i düşündüğümüz zaman IGF-1 bizi büyütüyor fakat tümörleri de büyütüyor. O zaman uzun ve kansersiz bir yaşamın sırrına ulaşmış olabiliriz. Bu çok güzel bir haber. Fakat maalesef işler o kadar kolay değil. Demek ki bizim IGF-1'imiz düşük olmalı. Peki bir de 65 yaş üzerinde büyüme hormonu eksik olan yaşlılara büyüme hormonu veriliyor. Sonra bakılıyor ki bu büyüme hormonu verdiğimiz yaşlarda bağırsak kanseri ve diğerleri daha fazla görülüyor. Eyvah! Büyüme hormonu verdik, kanser ortaya çıktı. Diyorlar ki o zaman IGF-1 düşük olsun, büyüme hormonu düşük olsun. Fakat yaşlara IGF-1 e vermiştik ya, bakılıyor ki bazı yaşlarda beyin hücreleri korunmuş, beyin fonksiyonları artmış, yağ oranı azalmış, kas kütlesi artmış. Yani atletik vücuda sahip, kafası iyi çalışan yaşlar. Bu da harika. Ama ikisi birbiriyle çelişiyor. Doğru mu? Doğru. Demek ki Ne yapıyor? IGP bir beyni koruyor, kas gelişimini sağlıyor. Aynı zamanda insülin bezleri bir etkisi var. Kalp damar hastalıklarından da koruyor. Ama öbür tarafta eğer düşük olursa kanser riski azalıyor ve yaşam uzuyor. Gördüğünüz üzere iki çelişki arasında kalmış durumdayız. Çünkü olay sadece hormonlarda bitmiyor. Bağlantı yerinde bitmiyor. Bir de aynı zamanda onların hücre içerisinde etkisinin ortaya çıktığı yollar var. İşte o yollarda hata var. Yani bu iş daha uzun süre gündemde kalabilir. Ama umutluyuz. Nitekim bu makalelerden bir tanesinin başlığı da şu. Bu başlıkla videoyu kapatalım isterseniz. Büyük umutlar. Gerçekten de bu konuda büyük umutlarımız var. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.